Hop Aleykümselam huh, Evet arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, farklı bir giriş yaptık yani Komik olsun diye komik oldum bilmiyorum Ama neyse evet Bugünkü konumuz şu arkadaşlar Bir saniye hemen geliyorum Gelmeme gerek kalmadı Evet Telefonu zaten yanıma koymuşum e, Arkadaşlar bugünkü konumuz ise Brawl Stars'da e, Hesap değiştirme nasıl yapılır arkadaşlar ona bakacağız. Şimdi ee, oyuna girdiniz. Telefonunuzdan oyuna girdiniz. Bakın. Şurada yok mu? Üst kısımda. Basıyorsunuz buraya. Ne yazıyor burada? Ayarlar. Şu yuvarlak çiçeğe basıyorsunuz şuna. Ayarlar. Ben çiçek diyorum buna. Bir dakika. Pardon karıştırdım. Ayarları değil. Supercell ID'ye basıyorsunuz. Supercell ID. Sonra bakın. Şurada yine bir tane daha ayarlar kısmı var. Yine dokunuyorsunuz buna. Bastığınız ayarlara çıkış yap diyorsunuz. Fakat bakın. Ee, çıkış yapa yani bastığınız zaman hesabınız gitmeyecek. Yani o yüzden korkmayın. Sadece dediklerimi iyi dinlerseniz korkmayın. Neyse tamam. Şimdi çıkış yap diyoruz. Bakın. Çıkış yap. Ne diyor burada? Çıkış yapmak üzeresiniz. Oyununuz kaydedilecek diyor. Kaydedilecek. Yani oyununuza bir şey olmayacak. Dediğimi yaparsanız bir şey olmayacak. Şimdi onayla diyorsunuz. Bastım onaylaya. Bakın. Ee, burada giriş diyor. Girişe basarsanız buradaki hesabınızı. Eski hesabımız bu. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ve bu hesaba bastığınız zaman. Bakın bastım şu an eski hesaba. Ve bakın. E, Biz eski hesabımıza geri yolladı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buraya kadar öğrendiyseniz e, %50 tamamız demektir. Bir kez daha ayarlara basıyorsunuz test etmek için. Yine ayar onayla diyorsunuz. Çıkış yapa basıyorsunuz. Şimdi buradan e, giriş yapmadan oynadıyorsunuz. Tabii Tabi e, Brawl iki tane hesabınız varsa e, şey yapabilirsiniz. Yani... Giriş yapabilirsiniz ancak. Giriş yapmadan oynayabilirsiniz. Fakat e, bir tane hesabınız varsa yani tek hesabınız varsa e, şu giriş yapmadan oyna kaldırılır. Tek giriş gelir arkadaşlar önünüze. İki tane hesabınız olunca şu giriş yapmadan oyna butonu geliyor çünkü. Evet. Bakın. Evet. Bakın mesela bu benim e, eski hesabım. Yani yeni telefon bu o yüzden Bu da yeni hesap Eski ya da yeni öyle bir şey Hatırlamıyorum ne zaman açtığımı Evet Bir kişiye arkadaşlık isteği göndermiş mesela Bakın buradaki savaşçılarımız tam değil 14 Falan filan Bakın şöyle Evet bir sürü var açılmamış Buradaki ismimiz e, Tomar753 ee, bu taktik çok işe yarıyor arkadaşlar. O yüzden ben de ismimi böyle girdim. Nasıl ama daha çok karakter çıkartabiliriz. <gülüyor> i̇şe yaran mı bilmiyorum. O kadar mega kutu açtım. Ee, Bro Pest'te baya bir ilerledim zaten. Yeni hesapta. Şimdi bu hesaba girdiniz. Diğer hesabınıza nasıl mı geri döneceksiniz? Diğer hesabınıza şöyle geri döneceksiniz. Bakın. Basıyorsunuz. Süper diye bastığınız zaman şurada görmüş olduğunuz eski hesabınız çıkıyor. Ama eğer çarpıya basarsanız Çarpıya basarsanız Hesabınız gider Yani sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın Ağlarsınız yani ne bileyim Neyse Bastım Şimdi Eski hesaba tıkladım Ve İşte evet Eski hesabımıza geldik Yani bunu bebek bile yapar Öyle söyleyeyim çok da basit bir şey Mesela arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan kanalıma abone olup ya da yandan kanalıma abone olup ya da buradan kanala abone olup. Yani buraya bırakacağım. Kanalı buraya bırakacağım. İstediğiniz yerde abone olabilirsiniz. Ve videomu da likelamayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.